Herkese selamlar. Ben Astrolog Arif Aydın. Bugün size Nisan 2023 İkizler Burcu yorumuyla karşınıza geldim. Evet bugün Nisan 2023'te İkizler Burcu'na neler olacak? Gelin hep birlikte bakalım. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar... İkizler Burcu, Nisan ayı burç yorumlarıyla karşınızdayız ve İkizler Burcu'na baktığımız zaman Nisan ayına kadersel alanda gerçekleşecek ani ve beklenmedik sürprizlerle başlıyorlar. Başlıyorlar deyince arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. 12. evinizde meydana gelen bir Venüs-Uranüs kavuşumu var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Hem 12. evde hem de Venüs ve Uranüs kavuşuyor. Bakın bu çok önemli. Bu dönemde arkadaşlar yapacağınız edeceğiniz ilişkiler konusundaki alacağınız tavırlar sizler için çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bu dönemde yapacağınız bir yanlış karma yaratacak. Yani sizden sonraki nesillerinizi etkileyecek. Bundan dolayı da siz de aynı şekilde geçmişten gelen bir durum varsa özellikle aşk hayatınızla alakalı ki atalardan gelen bir durum varsa bazılarınız içinde onların çözülmesi söz konusu olabilir haritadaki yerleşiminize göre dolayısıyla da nisan ilk haftasında arkadaşlar bu karmik durumlar aynı zamanda bilinç dışı dediğimiz korkularınızdan kurtulmak ya da bazı ruhsal psikolojik konuları şifalandırmak üzere güzel etkiler de getirebilir çünkü 12. ev sizi bazı konuları ayyuka çıkartabilir ve onlarla yüzleşmenize çağrıştırabilir arkadaşlar. Nisan ayındaki odak noktanız tabii ki çocuklar birinci dereceden ve bekarlar içinde aşk ve flörtler. Tabii evliler içinde olabilir. Bu çünkü adeta Venüs'ün Uranüs oradaki kavuşumu ve aynı zamanda beşinci evdeki konular aşkla ilgili yoğun çağrışımlar yapıyor. Keyif aldığınız konular ve sosyal çevreniz üzerinde bunlar ciddi anlamda etkili oluyor sevgili ikizler. 6 Nisan'daki terazi dolunayı 5. evinizde gerçekleşecek. Dolunaylar biliyorsunuz ki bitişleri, sonlanmaları anlatırken bir taraftan da bazı olayları daha görünür, fark edilir hale getirebilir. Sizin için özellikle aşk ve ilişkilerle ilgili netleşmeyen, sallantıda kalmış durumlar varsa... Bu süreçte artık her şey daha net hale gelebilir. Adını bir türlü koyamadığınız ilişkileriniz varsa, belki de koymak istemediğiniz ilişkileriniz varsa artık bunlarla alakalı karar alma zamanı, netleştirme zamanı gelmiş olabilir. Ve bunların netleştirdiğinizde aslında bunların çoktan bittiğini fark edebilirsiniz. Kafanızı karıştıran sorunlu giden aşk ilişkileriniz Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte köklü çözümlere gidebilir. Çocuklarınız ve onların hayatıyla ilgili bazı belirsiz konular varsa bunlar da netleşebilir. Belki beklediğiniz bir bebek haberi bu dönemde alabilirsiniz. Sosyal çevreniz arkadaşlarınız içerisinde bulunduğunuz gruplarla olan problemler, sorunlar çözülmek üzere gün yüzüne çıkabilir ve yine bu dönemde Dikkat etmeniz gereken konulardan biri de hakkınızdaki dedikodular. kodular. Evet. 21 Mayıs'a kadar yengeç burcunda ikinci evinizde ilerleyecek olan Mars para harcamalarınızı artıracağını birazcık gösteriyor gibi arkadaşlar. Ve elinizden para çıkışları olabilir. Bu yüzden bir para harcama politikası edinebilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Market'e gidiyorsanız önce yazın. Sonra da ne alacağınızı belirleyin ve ona göre gidin. Orada göreceğiniz şey, aa bu da eksikti. Efendim şunu da alacaktım. Aha bak bunu görmemiştim derken derken bu hayat şartlarında sabah oldu erken, biz burada çay içerken değil mi? Evet, bu açıdan kontrollü ve mantıklı ilerlemenizde fayda var. Değerli ikizler. 15 Nisan'dan sonra ise çirona kare yaparak ilerleyecek olan bir Mars var. Bu da sizin sinirlerinizi gelecek gibi gözüküyor. Özellikle de aileyle alakalı konular birazcık daha sizi gelebilir. Sosyal çevre ve arkadaşlarınızla ilgili konularda ürettiğiniz değerler ve işler üzerinden duygusal yaralanmalara ve sizi üzen durumlara karşı açık olabileceğinizi gösteriyor. Ve bazılarınızda da ebeveynleriniz yani anne ve babanızın sizi anlamayacağını düşünebilirsiniz ya da artık bir şekilde hani durumu idare etme noktasında sıkılabilirsiniz. 20 Nisan'da ise Koç burcunda güçlü bir güneş tutulması var ve bu 11. evinizde gerçekleşiyor ki işte orası tam anlamıyla neresi? Sizin arkadaş çevreniz. Sosyal çevre, sosyal medya alanındaki işlerinizden büyük başlangıçlar yapabilir, tanınabilir ve ilerleyebilirsiniz. Nisan ayı ile birlikte hayatınızda ne gibi başlangıçlar yapmanız gerektiği ile ilgili konu ve olaylarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Mesela internet üzerinden bir iş yapacaksınızdır, bir çevre edineceksinizdir, youtuber olacaksınızdır ya da bir instagram hesabı açacaksınızdır. İşte tam size göre bir dönem. Mesela yeni bir iş kurmanız gerekiyorsa eski işinizi bırakmanız gerektiği yönünde sinyaller hayatınıza girmeye başlayabilir. Önemli olan bu mesajları iyi okumak, fark etmek olacaktır. 20 Nisan'la birlikte hayatınızda değişmeye, dönüşmeye başlayan şeylere direnç göstermek yerine kabule geçmek sizin hayrınıza olabilir. 21 Nisan'da ise sizin gezegeniniz olan Merkür retroya giriyor arkadaşlar. Evet. Ne olacak hocam? Akıllarımız mı duracak? Çünkü Merkür zihin demek. Merkür düşünceler demek. Merkür bizim zihinsel çalışma Şevkimizin bir göstergesi arkadaşlar tamam mı? Ve İkizler Burcu'nun ve Başak Burcu'nun yöneticisidir. Merkür gerilemeleri özellikle Başaklarda ve İkizlerde ciddi anlamda daha fazla etkiliyor. Ama burada eğer sizin doğum haritanızda merkürünüz retro ise arkadaşlar öyle olduğu zaman sizin bu dönemler hayatınızda bazı fırsatları beraberinde getirebilir. Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz şu anda ekranda gördüğünüz 0543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dedik ki 21 Nisan'da Merkür Retrosu devreye girecek. 12. ev alanınızda arkadaşlar. Bu sizler için dikkat edilmesi gereken bir süreç. Çünkü dedikodular, dedikodular, dedikodular. Enerjinizin, motivasyonunuzun düştüğünü hissedebilirsiniz. Yapmak istediğiniz, planladığınız ama her türlü hayata geçiremediğiniz konuların sebebine daha çok sorgulama ihtiyacı duyabilirsiniz Ve bu sorgulamalar iç dünyanıza yönelik olabilir, daha metafizik anlamda olabilir daha böyle Yunus Emre havasında, daha duyguların derinliğinde olabilir. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum, kararsızım, çıkış kapısı bulamıyorum, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor gibi düşünceler zihninizi fazlasıyla meşgul edebilir. Ama bunun geçici bir süreç olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ve bu gibi negatif düşüncelerden kendinizi uzak tutmaya çalışın. Zaten... Siz ikizler burcu olarak bu konuda uzmansınızdır. Yani kendinizi negatif düşüncelerden uzak tutma konusunda üstünüze zaten burç yok. Ama herkesin tabii ki doğum haritası bir değil. Güney ay düğümünüz oğlaktır. Güney ay düğümünüz yengeçtir. Bunun gibi durumlar vardır haritanızda. Böyle olduğu zaman ya ne olacaktır? Karamsar bir ikizler çekilmez bir hayat olabilir. Bu yüzden de o haritanızla ilgili farkındalık yaşamak isterseniz de danışmanlık ve astroloji eğitimlerimizi merak ediyorsanız yine bizimle az önce verdiğim numaradan temasa geçebilirsiniz. Bu düşünceler arkadaşlar yani bu karamsar düşünceler enerjinizi düşürmesine izin vermesin. 21 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar olan bu etkileri özellikle dikkat etmeniz gerekir. Arkanızdan dönen oyunlar ve dedikodular varsa haklı çıkma mücadelesine girmek haksız çıkmanıza da sebep olabilir. Bazen Akışa bırakmak lazım. Zamanı geldiği zaman her şey çözülür arkadaşlar. O yüzden hani bir laf vardır reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ünlüler. Burada ne olacaktır? Onlar sizin hakkınızda konuştukça onların ürettiği o negatif enerjiler size pozitif olarak gelir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve bazen bazı şeylerin üzerinize yapışıp kalmaması için aman boş ver deyip geçmek lazım. Merak etmeyin bu süreçte herkesin maskesinin düştüğünde zaten göreceksinizdir. İşlerinizi bir kenara atıp pes etme yoluna da girmeyin. Yani tamamen bir boş vermeyin ama akışına bırakın. Bu dönemde olumsuz düşünceleriniz sizi ciddi anlamda geriye çekebilir. Bunun bilincinde olarak hareket etmeye çalışın değerli arkadaşlar. Evet bu görmüş olduğunuz sayfa arkadaşlar. Astroarif.com web sitemiz. Burada astroloji ile alakalı bilgiler var. Ve yine e, burada e, bugün size anlattığım buç yorumlarına yazılı olarak da bulabilirsiniz. Eğer sizin de astroloji konularına merakınız varsa YouTube kanalımızda çok güzel bilgiler var değerli arkadaşlar. Burada astroloji eğitimleri var. Bazen işte Satürn'ün döngüleri olsun işte ve buna benzer konularda çok ciddi anlamda bilgiler veriyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı paylaştığınız için ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Size de çok güzel bir Nisan ayı diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. <gülüyor>